Evet arkadaşlar, rahat uyku için 20 basit yöntem sunuyoruz sizlere. Sonuna kadar dinleyin. Doğal dinlenme biçimimiz olan uyku, bedensel fonksiyonlarımızın en önemlilerinden biridir. Fakat depresyon, stres, antidepresan türü ilaçlar, açlık, tokluk, ışık, yüksek ses, sigara, çay, kahve, zihnin meşhur olması gibi birçok neden uyku kalitemizi etkiler. Uykusuzluk ya da kalitesiz uyku pek çok sağlık sorununun sebebi olmaktadır. Neler yapabiliriz? Çay için. Bitki çayları yatmadan önce gevşeninize yardımcı olur. Kitap okuyun. Yoğun bir günün heyecanını yatıştırmak için favori kitabınızı elinize alın ve okuyun. Teknolojiden uzak durun. Teknoloji ürünü cihazlardan gelen mavi ışık gün içinde olanları düşünmenizi sağlar. Bu sebepten dolayı uyumadan en az yarım saat önce bu cihazları kapatın. Bir şeyler atıştırın. Bal, süt ve fındık gibi atıştırmalıkların içerisinde olan bileşimler uykuyu tetikler. Germe egzersizleri yapın. Germe ağrılarınızı azalttığı gibi aynı zamanda sizi sakinleştirerek uykuya hazırlar. Meditasyon yapın. Meditasyon zihninizi temizleyerek zihni uykuya meyilli hale getirir. Işığı kapatın. Alarm, cadde lambası, elektronik eşyalar bunların hepsi sizin derin bir uyku uyumanızı engeller. Işık kereliğini engellemek için bir şeylerle de bunları örtün. Sıcak duş. Duş kaslarınızın gevşemesine sebep olur. Bu da duşa kolay, duştan sonra kolay uyumanızı sağlar. Egzersiz Gün içinde egzersiz ile enerjinizi harcamak akşam uykuya dalmanızı hızlandırır. Yemeğe erken yiyin. Yatağa dolu bir mide ile girmek yatarken sizi rahatsız eder. Akşam yemeğinizi yerken saatlerde ve hafif şekilde yiyin. Akşam yemeğini erken saatlerde yemek çok önemli. Şaraptan uzak durun. Gece yatmadan içilen içkiyi huzursuz bir uyku uyumanızı sağlar. Stresten kaçının. Tedirgin ve kaygılı olmak sizi her zaman uyanık tutar. Bütün gün ve gece boyunca stresten uzak durmanın yollarını bulun ve zihninizi temizleyin. Kokuları deneyin. Lavanta ve çay ağacı yağı, huzur verici kokulardır. Yatağınıza ve saçınıza birkaç damla bu kokulardan damlatabilirsiniz. İdeal ısıyı bulun. Sağlıklı bir uyku uyumak için en uygun sıcaklık 18-22 derece arasıdır. Yoga yapın. Germe egzersizlerinin yanı sıra yoga çalışmaları aynı zamanda zihninizin de rahatlamasını sağlar. Uyuklamayın. Dinlendirilmeyen bir uyku sizi gün içinde uyuklamaya sevk eder. Fakat bu sadece gece uykunuzun daha da kaçmasına sebep olur. Yeni bir yatak deneyin. Ağrı ve acılar ile uyanıyorsanız yatağınız yeteri kadar sizi dinlendirmiyor olabilir. Ortalama 8 yılın üzerinde ise yatağınız değişmesi lazım. Öğleden sonra kahve yok. Kafayın herkesi farklı etkiler. Fakat gece yatakta dönüp duruyorsanız öğleden sonraki kahve keyfinizi bırakmanın zamanı gelmiş demektir. Doğa reçeteler. Birçok insan kedi otu ve melatonin gibi takviyelerin doğal sağlıklı bir uyku için birebir olduğunu bilir. Rutininiz olsun. Güzel bir uyku uyumak, bedeniniz ve ruhunuzu iyi bir gece uykusuna hazırlamak, dinlenip sakinleşmek için kendinize zaman ayırın. Uyku öncesi ritüeli yapmak için listeden birkaç şey seçin. Yani yukarıdaki listeden demek istiyoruz arkadaşlar dinlediklerinizden. Çoğumuzun şikayet ettiği bir konudur, gece uykunun gelmemesi. Uzmanlar gece uyuyamamalarının sebebi birçok şeye bağlıyor. Stres, gün içinde ve özellikle geç saatlerde yediklerimiz bunların başına geliyor. Uykuya yardımcı olan yiyecek ve içecekler vardır. Mesela ayran, süt gibi içecekler uyku getirir diye bilinir. Doğrudur. Ancak onlardan daha etkili içecekler var. Tek başına olmaz. Vanilyalı içmek lazım. Vanilyalı süt. Çubuk halindeki vanilyayı ikiye bölerek bir bardak sütün içine yerleştirin. Vanilyanın sakinleştirici özelliği uykuya hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Dilerseniz yine aynı şekilde çubuk tarçınını da vanilya ile aynı anda kullanabilirsiniz. Vanilyalı sütünüzü uyumadan yarım saat önce içmeniz önerilir. Mideniz de rahatlatır naneli papatya çayı. Aktarlardan temin edeceğiniz bu iki bitkiden oluşan çay uykudan önce hem yediklerinizin hazmında yardımcı olur hem de sinirlerinizi gevşeterek sizi rahatlatır. Nane'nin aromasından hoşlanmazsanız çayınıza bir ya da iki çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Tabi şaşıracaksınız ama taze sıkılmış vişne kiraz suyu. İçeride yüksek miktarda melatonin yani uyku hormonu sayesinde vişne ve kiraz uyku vermekte kalmaz uyku kalitesini artırır. Küçük bir öneri size 20 tane kiraz ya da vişneyi bir kase yoğurtla blenderdan geçirip yiyin. Yoğurt birleşince... Yoğurt ile bu e, vişne birleşince bebekler gibi uyumanız an meselesidir. Bu arada hafif ve e, tatlı olsun bu. Soğuk soğuk içelim derseniz kompast olarak da tüketebilirsiniz. Uyku iksiri diyorlar kedi otuna. 20 gram kedi otunu 5 gram rezene, 5 gram kimyon, 20 gram nane kökü ile karıştırın. karışım bir çay kaşığı kullanarak sıcak su dolu bir bardakta demlendirerek için. Arzu ederseniz balla tatlandırın. Ballı süt annelerimiz haklıymış. Yatmadan önce içeceğimiz bir bardak ballı sütte uykunuzun kalitesini artırarak uyumanıza yardımcı olur. Küçük bir öneri daha size. Yanında da 25 gram kadar tüketeceğiniz badem ballı sütün işlevini daha da çok artırır. Muzlu süt. Balı sevmeyenleriniz var biliyoruz. onun için muzlu sütte içebilirsiniz. İçeceğiniz ılık bir muzlu sütte ballı olanla olduğu gibi uykunuzun gelmesinde size yardımcı olur. Ancak hatırlatmakta da şu da fayda var. Muzlu sütten kastımız marketlerde satılan hazır muzlu sütler değil. Doğal süt. En basit şekilde bir muzu çatal ezip bir bardak sütle karıştırın. Uyku öncesi dur. Evinizde bir küvet varsa uyumadan 2 saat önce küveti ılık suyla doldurun. İçine birkaç damla lavantalı esansayı ilave edin ve banyonun keyfini çıkarın. İşe yaradığını göreceksiniz. Küvetsiz bir banyoya sahipseniz lavanda yağının buğusundan da yararlanın.